16 Ağustos, 22 Ağustos değerli yengeç burçları nasılsınız? Yükselen Yükselenme ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz değerli takipçilerim. Umut, ışık, aşk, sevgi her şey hanenize bereketle gelsin. Rabbimin ruhuyla bereketlensin hanemiz, hanelerimiz. Yükselen. Yükselen Ay burcunuzu dinliyorsunuz. E akkaya ofishil, E akkaya Instagram sayfam, günlük yorumlarım orada düzenli renkleriniz, günlük yorumu, günlük burç değişimlerini, günlük iki buçukta günde bir ay farklı bir burca geçiyor ya günlük olarak. Bunları düz düzenli takip edebilirsiniz. Türkiye ve Dünya gündeminde düzenli takip etmek istiyorsanız Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Değerli Yengeç Burçları özellikle ailevi sorunlar ve ailevi yaşadığınız sorunlarla alakalı geçmişten bugüne farkındalık dönemi yaşayacaksınız. Yani bende de hata vardı, ailemde de hata vardı. Birbirimizi kucaklama. Hataları iyileştirme ve doğru adım haftamız olacak. Birbirimize ait gülümsemeyi tekrar kazanacağız ve herkes birbirinden özür dileyip tekrar kenetlenme noktası yaşanacak. Bunun farkına vardığınız için de aile büyüklerimiz çok mutlu olacak. O yüzden özür dilemek, erdemliktir, haydi adımını yap. Adımlar başlamış, siz de bu adıma katılın istiyorum. İş konularınızla alakalı çok mücadele edeceğiniz, acayip derece yorucu, hatta e, izin alıp bu haftayı böyle mi geçireyim ama bir sürü sorumluluklarınız da var, bunları da tamamlamak istiyorsunuz. E, o yüzden de kararsızsınız. Yani Ağustos, Eylül ayı tatil için çok doğrudur. Tamamlamanız gereken bir sürü dosyalar, iletişim konuşmalarınız var. Yenile, yenileyeceğiniz ve işinizle alakalı terfi alma döneminiz var. Şu an izinden çok işinize konsantre olup kendinize ait hakları kazanma dönemi. Bu da size keyif verecek. Mücadeleni işle ver, hakkını al. Sonra Eylül'de git izinle, kafanı dinle istiyorum. E, kendi işini yapan, özellikle emlak sektörü, e, toprak işiyle uğraşanlar, e, yani uzun soluklu satmak istediğiniz mülk, emlak sektörü, toprak sektöründe çalışanlar için satışların çok hareketli olacağı, araç satımı bile olabilir, elektronik eşyada bile çalışıyor olabilirsin. Satış üzerine çalışanlar için hızlı satış dönemi Hızlı kazanç dönemi ve primlerinizin artabileceği bir nokta. Şu an sadece iş, tatil, eylül. Farklı bir alanda özellikle devlet, kurumsal, polis, asker, savcı, hakim konumunda ya da devletin herhangi bir rütbesinde çalışıyorsanız ani yer değişimleriniz söz konusu olacak. Bu da biraz sizin canınızı sıkabilir ama gideceğiniz yerde daha mutlu ve daha keyifli olacaksınız. Burun kıracaksınız. Gideceğiniz yerde kahkaha atacaksınız. Bu sizin için hayırlı diyorum. Kendi işini yapanlar için birazdan maddi kaygılarla ilgili sıkıntılarımız var. E, Eylül'ün, e, Ağustos'un sonu, Eylül'ün ilk haftasında işinizde biraz daha toparlanma. Unutmayın ki hafif hafif kısıtlamalar da gelecek. Restorasyon düşünceniz varsa e, yeni bir yer almak istiyorsanız, şu an bekletip bulunduğumuz noktayı kontrol altına almamız daha sağlıklı. İnşaat sektörü ya da e, e, demir sektörü, ...ya da metal sektörü ya da mücevher sektöründeyseniz... ...bu dönem kazançlarınızla ilgili çok büyük farklı farklılık olacak. Eğer o sektörde de çalışıyorsanız çok yoğun bir yük binecek. Geceniz gündüzünüze karışacak olarak gözüküyor. O yüzden vücudumuzu doğru uykuyla terbiye edelim. İş bekliyorum, ben işsizim diyorsanız... ...ve e, üniversite sınavınızla ilgili ya da devlet kapınızla alakalı... E, ...şu an için süreç ertelenebilir... Ama güzel, farklı, sabit bir alanda iş kapınız var. Bu iş kapısı sizi mutlu edecek. Düzenli aynı sektörde ve hiç yeri değişmeyen değerli yengeç burçlar içinde yerinizde herhangi bir risk yok. Bir kariyer, ünvan değişikliği için bir eğitim, yarım bıraktığınız eğitimleri tamamlarsanız daha sizi güçlendireceğini söyleyebilirim. Aşk konusunda... Aşık olmak ve kalbinizin çok derin bir duyguyu Hatta hıçkıra hıçkıra ağlıyorsanız artık kahkaha atacağınız bir hafta sevgiliniz size geri dönüyor Ve bu ilişki evlilik inat ettiğiniz ve bana dönecek dediğiniz kişi size geri gelecek Hatta bu ilişki evlilikle, süre, evlilikle taçlanacak diyorum Bir de burada bazı yengeç burçları var Aslında kafanızda hayal edin ben aşığım ve takıntılı bir aşık noktanız varsa bunun için psikolojik bir destek neden? Çünkü karşındaki insanın sizin sevginizden bile farkı, farkı yok. Ya da gidin duygularınızı söyleyin. Reddalsanız en azından bu evreyi kapatmanız sizin için daha hayırlı olacak gözüküyor. 3 yıl ya da 2 yıllık ilişkisi olan bazı yengeçler aile tanışması, söz tarihi belirlenecek. Bunun da keyfini çıkartacaksınız. Evli olan değerli yengeç burçları çocukla ilgili karar vereceğiz. Hatta erkek çocukları olan kız çocuğu muradı yaşayacağını söyleyebilirim değerli yengeç burçları Yani aslında evli olanlarda daha sorunları iyileştirip daha düz bir alan daha mantıklı hareketler Hatta artık çok gereksiz para harcayan bazı evli yengeç burçları tutum kararı verdiniz Hatta bahçe katlı mustakil bir ev alma niyetiniz var Bununla ilgili kumbaramızı hazırlıyoruz ve bu kumbara bize güzel evin kapılarını açacak diyorum Özellikle de bazı yengeç burçları ailenizin desteğiyle müstakil ev kapınızı daha rahat şekilde alacaksınız. Sağlık olarak özellikle varis, e, siyatik ve ayak mantar sorunlarımız olabilir. Bunları ihmal etmenizi istemiyorum. Değerli yengeçler bu ara estetiğe merak sarabilirsin. Benim gibi botoksu motoksu gelenlere sesleniyorum. Benim geldi ama inanın vaktim yok. E, saçlarımı kestirmeye bile vaktim yok. Ben kısa saç seviyorum. E, e lafını da hiç sevmiyorum. Bunu da söyleyeyim size. E, yaptırabilirsiniz. Ve son zamanlarda güneşle alakalı lekelenmeleriniz var. Bunu lütfen iler ilerletmeden ve gidin. Risk altında olmayın. Hoşçakalın.